Allahümme salli ve sellim ve bariq ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Efendim Tevhid Ocağı'ndan Baharat Yolu'ndan dünyanın dört bir tarafında bütün Müslüman kardeşlerimize selam olsun Bildiğiniz üzere Baharat Yolu canlı yanlarıyla devam ediyor süreye sürecine ancak bu hafta bir ayrıcalığımız var ve önümüzdeki haftada aynı şekilde hem mübarek son 10 güne girmiş olmanın hayırlı ve güzel, en güzel geceleri ihya etme gayretinde olmanın gerekçeleriyle hem de halde zatında Tevhid hocanın da e, bir ufak aralar vermesi gerekliliğince bu gece Allah nasip ederse Sizlere Kadir Gecesi'nin hakikat ve hikmetlerine dair esasları kısa ve özüyle beyan etmeye çalışıyor olacağız. Ee, sevgili Ahmet yanımda yok ve bir kayıttan sizlere e, Kadir Suresi'nin hak ve hakikatini beyan etmeye gayret edeceğim. Allah nasip ederse de haftaya Cuma akşamı Futuhat-ı Nebevi'nin ilk dersini yine kayıttan dinliyor olacaksınız. Ondan sonra elbette yine baharat yolu kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam da aslında yine baharat yolundayız hak ve hakikatiyle. Ancak dediğimiz gibi güzel günlerin içindeyiz. Ümmet-i Muhammed için ve dünya için zor günler geçirmekle beraber her Ramazan ayının hak olan o güzel bayramına doğru yaklaşırken Kadir Gecesi'nin hikmetine ermeye, Kadir Gecesi'nin muhabbetine ermeye gayretindeyiz. Cümle Muhammediye, cümle Ümmet-i Muhammed'in bu geceyi hayriyle geçirmesini Rabbim nasibi müesser eylesin. Kadir gecesinde o hak ve hakikatle kuşanmış olanlarla beraber olanları olmayı nasibi müesser eylesin bizlere. Kadrin kadrine ermeyi nasibi müesser eylesin. Efendim hakikat bizler sizlere bu akşam Allah nasip ederse Kadir suresi üzerine kısa bir beyanatta bulunmaya gayret ediyor olacağız. Kadir suresinin içindeki o büyük hikmeti ifade etmeye çalışacağız. Kademe kademe. Kademe kademe diyoruz çünkü Kur'an-ı şanın her fiile, her sıfata, her özneye ve dahi her edata bile söylediği ayrı bir söz, ayrı bir kelam var. Her birisinin içerisinde ayrı bir derinlik konuşulmaya kalksa milyonların milyonlarca yıl bitiremeyeceği tefsir var. Çünkü o Kur'an-ı şan ki tefsir Muhammedi'dir. Tefsiri i Muhammedi ki elbet nur Muhammedi'den yaratılmış olan bütün bu alemlerin merkezinde, alemlerin tamamına inkişaf mahiyetinde ve bu inkişafın hakikat ve hikmetine dairdir. Öyleyse şu Kadir suresine bakarken elbet sadece tefsiri manasıyla değil, hak, hakikat ve hikmet babıyla ve dahi Evliyaullah'ın bir araya gelerek yeni yılın planlamasının yapılacağı, Yeni görevlendirmelerin hasıl olacağı bu mübarek geceli yine Allahu u Zülcelal'in emri ilahiyse hasıl oluyor. Öyleyse gelin birkaç açıdan bakabilir olma gerekliliğiyle bakalım Kadir suresine anlayabilir olmaktan başlayarak anlama gayreti içerisinde olacağımız süreci çözmeye gayret edelim. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan'ın her bir cihetinden Hangi hakikat ve hikmetle bakırsa yine Rabbul aleminin emirleri onun hakikati onun hikmeti anlaşılma mücadelesi ve dahi anlamak mı yeter asla ve katiyetle asıl olan kesin ve kat'i olan onun içerisindeki fiilleri yaşayabilmek sonra fiilden geçip öznenin hakkıyla Rasulü Kibriya aleyhisselatu vesselam Efendimizin yaşadığı gibi yaşayabilmek ne mümkün ama gayretinde olabilmek niyetiyle efendim estaizu billah şöyle buyuruyor ya Allahu Zülcelal inna enzelnâhu fi leyletil kadr şüphesiz biz onu kadir gecesi inci, indirdik birinci baptan bakarsanız eğer ki bap bap gidelim arzu ederseniz gittikçe derinlemesine gidelim her bir kısmi tefsirinde belki bir gün kitap olursa Risaleti Kudriye, Risale-i Kadir manasıyla inşallah bir gün beyan edildiğinde o içeriği de kitabın içinde uzun uzun açıyor oluruz. Allah nasip ederse. Efendim hakikat o ki müfessirlerimiz açıkça beyan etmişler buradaki hu ifadesinin manayı bilincisi Kur'an-ı şandır diye. Peki öyleyse niye Kur'an denmedi? İşte babın derinliği de o da hu'nun içinde. Ona birkaç bab sonra geliyor olacağız. Anlayacağımız birinci baptan oldur ki şu Kur'an-ı Azimüşşan hiç şüphe duymayan insanlara ve bütün insanlara, bütün aleme kadir gecesi indirilmiştir. Kadir'in gecesinde insanlarda Rabbul Aleminin kudretinin, büyüklüğünün anlaşılabilmesi için elbette bu Kur'an-ı Azimüşşan madem ki Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselama taltif edilmiş, ona ikram edilmiştir, öyleyse bu ikram, ona Kadir gecesinde ikram edilerek onunla beraber Ümmet-i Muhammed'in kadri de beyan edilmiştir Ey ehli İslam bilmiş olmalısın ki bunun içerisindeki Ümmet-i Muhammed Kadir gecesi indirilmiş olan şu Kur'an'ın hükmünce hem şerefli hem izzetlidir hem onun gece olarak beyan ediliyor olması aynı zamanda şafak sökecek iken İnsanlığa büyük hakikat ve hikmetle yeni bir güneşin doğduğunu ve hatta öyle yeni bir güneş ki daha önce hiç görülmemiş olduğuna delildir. Gecesinde indirilmiştir Kur'an-ı Azimüşşan kadrin öyleyse büyük bir şafak sökecektir sökmüştür biiznillah. Hani bugünlerde veya tarih pek çok döneminde yaşanan sıkıntılı süreçlerimizde söylenen bir cümle vardır. Yok mu bu gecenin sabahı diye. O sabah oldu kıymetli kardeşler. Bundan yaklaşık 1400 küsur yıl evvel Resulü Kibriya aleyhisselatu vesselam efendimize Kadir Gecesi inzal edilmiş olan şu Kur'an-ı şan bizim tek, yegane, en şerefli, en üstün, en kudretli şafamızdır. Bundan hala bir ışıksa, o ışığın gölgeleri arasında kaybolacak olan veya kaybetmiş olan insanlığa bir nevi yer göstericilerin ihtiyacını da beyan etmektedir. Öyleyse bizim yok mu bu gecenin sabahı dediğimiz gece bizim anladığımız gece değil, nefsimizin gecesidir. Hakikatin gecesi ise Allah kurusun İmansızlık üzerine Rabbul Alemin'i tanıyamamak üzerine Resulullah'ı tanıyamamak üzerine Ashab-ı İkram'ı Ehli Beyt'i tanıyamamak üzerinedir O halde bu öyle bir şafaklı bir başka şafağın arayışını gerektirmez Ey ehli iman O halde bilmelisin ki Sana yarın sabah ulaşacak olan Yani tarihte ulaşmış olan Şu şafak senin en asli şafağındır Öyleyse şu sünnetullah. Öyleyse şu evliya Allah'ın yolu, evliyse şu ehlibeyt'in kudret yolculuğu tabir caizse ise senin kendine kopyalamanla beraber dahil olacağın muhteşem nur-u Muhammedî yolunun ilahi olan nizam içinde var olma zevkinin en üstün derecesidir. Ve Allahu Züccelal sorar ikinci ayeti kerimese. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Anlarız ki birinci vapta bir idrak gerekmekte. Bu idrakın muhabbeti hiç olur mu Resulullah aleyhissalatu vesselam? O zaten idrakindeydi. Peygamberliğini beyan edeceği süreye kadar sadece bir müddet bunu sakla tutması gerekliydi. Allahu Zülcelal ona haydi söyle şimdi. اِقْرَبِ اسْمِ رَبِّكَ الَّذِي halak dediği gün de kadir günü kadir gecesiydi. Bir idraka muhatap olan şu ehli İslam birinci babında şu sureyi şerifinde anlaşılmıdır ki bize bildirilmiş olan bildirildi. Öyleyse bu kadir gecesi nedir? Maaleyla tulkadır. Bir öğreniş biçimi gerekliliymiş o halde. Bize bir öğretici lazımmış. Öyle ya Allahu Zülcelal bile soruyor. Wa ma idraka Kadir gecesi sana ne bildirdi? Ama burada neyi bildirdiğin ifadesi bizim hayatımızdaki karşılığı bize artık bildirilmiş olan değer üzerinden. Kur'an-ı Azimüşşan'ın şerati, Resul-i Bir aleyhissalatu vesselamın sünnet eseniyesi, Allah'ın ulemanın yürümüş olduğu şu sıddıklar yolu hakikati üzerinedir. O halde insan onun arayacağı bütün bilinç düzeyi aradığı ne varsa idrak etmek üzerine yani hayatının tam orta yerine koymak üzerine sualesek nasıl koyarız ya Rabbi desek Rabbimiz bize soruyor onu bir kudret tecellisiyle mümkündür. En baş birinci fiil onun kudretini tanımaktır. Öyle değil mi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz anda bizler bir idrakı teslim değil, bir idrake kendimizi bırakmaktayız. Birileri de diyor ya, idrakinizi hiçbir yere bırakmayın. Sual edilir, ve mâ edrake. Sana ne bildirdi ki insan olduğunu, ümmeti Muhammed olduğunu, en şerefli olduğunu, kendi akli muazenenle bir yerden başlasan bulabilir misin hiç? Hayır, katiyetle. Ancak Rabbul Alemin bildirecek peygamberine Ancak o peygamberin mübarek ağzından dudaklarından dökülecek Katipler yazacak Müslümanlar okuyacak Alimler beyan edecek Evliya Allah yaşamanın içinde onu idrake zerk edecek O halde insan onun bir şeyi idraki ona bildirilene bağlılığıyladır onun kayyumiyeti o idrakin tesimiyetiyledir. Zira ayet kelime devam eder. Leylâtul kadîr, <gülüyor> hayrun min al Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Birinci baktan bakıyoruz şimdi, anlıyoruz ki bin ay. Bu bin ayın içinde yapılan bütün ibadetlerden ve bütün taallukatlardan her nevi ne varsa ondan daha hayırlıdır. Peki bu bin ayı içerisinde kaç tane kadir gecesi daha geçmez mi diye sual etsen öyleyse bu kadrin içinde nice kadirler vardır. O bin ayı ikinci babta alacağız ama birinci babta anlıyoruz ki acayip bir kıymet var bu işin içinde. Öyle bir kıymet var ki Allahu Zülcelal şimdi o kıymetin işaretini veriyor bize. Tenezzelül melâiketi fiha bi biizni rabbihim. O gece Rabbinin izniyle melekler ve ruh iner. Ruh nedir? Ruh Cebrail aleyhisselamdır. Vahye inzal eden ve Siyer-i Nebi dersimizde detayıyla beyan etmeye gayret ettiğimiz, kitaplarda zaman zaman genişletmeye gayret ettiğimiz, hülasası kendi hayatının özünü yazmaya kalksak, ciltler dolusu, kütüphaneler dolusu yetmeyecek olan o büyük hakikat ve hikmetin beyanatı üzerindedir. Madem ki onlar geliyorlar, melaikeler geliyorlar bu gece, kudretin tealluk ettiği o gece, kadir gecesinde ne için geliyorlar? Merak eden bu olmamalı mı? Geliyorlar. <gülüyor> Tabii ki burada zaten var olanın gelişi, ümmet-i Muhammed'e şu beyanat içindir. Ya Rabbi bunlar zaten varlar. E bunlar da yani çevremizde melekler zaten varlar. Öyleyse bu Cebrail aleyhisselama ait olan bir meleke tayfasıyla beraber geliyor. Öyleyse bu melekler de bir vazifeyi ikram üzere geliyor. Çünkü Allah'u u Zülcelal Kadir gecesi bizlere ikram ettiği en büyük hakikat. Birinci babda Kur'an-ı Şan sonrasında Resulü Kibriya aleyhisselatu vesselam ve dahi devamında mutlak surette anlayacağız ki onu bin ve ile anlatabilecek olan izan üzerinedir. Zaten Allah-u Zülcelal şöyle buyurur. Min kulli emrin selam. Her iş için inerler. Ne dedir? Selam, selamettir. Hangi şey selamettir? Hiye hatta matla'il fej. Güneşin doğuşuna kadar o gece selamettir. Ey ümmeti Muhammed. Madem ki şu Kur'an-ı Azim-i indirilmiş olduğu 1400 küsur sene geçmiş. O halde sen selamet üzeresin. O halde selametin senin üzerinde anladığın ve şükrünü eda ettiğin gecedir bu gece. Evler, arabalar, yenilikler, ikramlar istemek yerine en başta şükredeceğin gecedir. Elbette şükrün içindeki güzellikler dairesinde aciz ve garip olan bizler Ellerimizi açtığımızda yine Rabbimizden ikram etmesini talep edeceğiz. Ancak şimdi sual edilse en büyük ikram sahibinin kapısına gidildiğinde ondan ne istenir? Ondan ancak onu her şeyi verebiliyor ama verebileceklerinin en üstününe benzerini ondan talep ediyor olmak onun şanındandır. Düşünsenize sizleri bir devlet başkanı, bir vali, bir yere çağırmış. Oturulmuş, yenilmiş, içilmiş. Demiş ki ya imkan dairesinde, benim imkanım, benim vazifemin imkanı dairesinde haram olmayacak. Sana yapabileceğin bir fayda var mı söyle bana. Siz o valiye deseniz ki efendim evimin önünde çöpçüler süpürmüyor. Söyleyin çöpçüler süpürsün Yapabilir mi? Amenna ve seddekta. Şehrin valisidir. Hemen belediyeye haber verir. Hemen gönderi verirler. Telefon bile açmaz yani. Orada biter o iş. Ancak bir validen istenecek şey midir bu? Akli bir mantıkla düşünelim. Şimdi daha ikinci, üçüncü baba geçeceğiz Allah nasip ederse. Ki 7, 8, 9 babı var bu işin ama bizler bu akşamın gayretiyle sizden müsaade isteyerek böyle kısaca beyan etmeye gayret ediyoruz. Özüyle, özetiyle bu geceyi de çalmamak adına. Efendim... Bunu istemek yerine bunu açar, efendim bir yere şikayet eder, mahallenin muhtarına haber verir, belediyeye bir telefon açar. Birkaç defa daha söylediniz mi? Şikayet babında yere getirilecek olandır. Oysaki o valiye denilse ki efendim, şu şehrin galibanlarını görmekteyim. Belki siz gelip giderken göremiyorsunuz. Fakirler var veya talebeler var okuyamayan 200-300 talebemiz var bunların bir okutulması lazım. Bunlara bir okul lazım hastalarımız var bize bir sağlık ocağı sağlık merkezi lazım dese vali o zaman ne der? Bu adam tam da benden benim yapabileceğim işi talep etti ve o... Kendisinde var olan kudreti ortaya koymak ister. Zira en başta kendisi hadi iste bakalım dediğinde ortaya koyduğu nedir? Kendi kudretidir, kendi gücüdür tabiri caizse. Kudret en büyüğü Rabbul aleminde birinci baptan bakılırsa eğer insana verilmiş olan cüz'i dairede. Kalemi kaldırmaya kudretin var mı? Var. Ancak mukadder olan Kaderi takdir etmiş olan Hazreti Allah vermese kaldıran olabilir misin? Haşa ve kella. Kaldırtan Hazreti Allah, gücü kuvveti kudrete takdir etmiş olan Hazreti Allah'tır. Akide-i İslamiye böyle beyan eder. Resulullah aleyhissalatü vesselam ve dahi bütün ulema böyle beyan eder. Hakikat olur ki ne kadar ve neresinden bakarsanız bakın bu değişmez. Zaman zaman farklı beyanatlara sahip olan Ahmak ule ahmaklar da olsa Hakikat asla değişmemiştir İslamiyet Aynı minvalde devam ediyor Elhamdülillah dünyanın dört bir yanında Ah Şimdi peki bizler Rabbul aleminden nasıl bir şey istemeliyiz bu gecede İsteyin diyor hadi vereyim Elbette isteyeceğimiz her an var Her an ondan istiyoruz Ya Rabbi sağlık sıhhat afiyet Ne istiyorsan iste ne istiyorsan Rabbinden de iste ama öyle bir gecedeyiz ki şimdi iniyor. Tanazzalül iketi var ruh. Melekler iniyor. Cebrail Aleyhisselam iniyor. Gökler büyük bir temaaşada hakikati ilahiyeyi beyan ediyor. O halde sen ne isteyeceksin? Ulemanın büyük bir kısmı var ki işte ona evliya Allah diyoruz. Onlar o gecede kendilerine ait bir şey isteyememişler. İsteyememişler ya. Hani o en büyük debdebeye, şahaneye, muhatap olan ne ister? İyiliğinizi efendim. Bizler ne isteriz Cenab-ı Hak'tan? Ümmet-i Muhammed'in iyiliğini isteriz ya Rabbel Alemin. Çünkü sen alemlerin Rabbisin. Bizler şu dünya hayatında hiç kimsenin cehenneme düşmeyeceği bütün dünyanın la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceği, ulemasına, evliyasına sahip çıkacağı bir hayat isteriz. Böyle bir nizam isteriz Ya Rab. Sen ikram ediyorsun. Sonra bu ümmeti Muhammed'in içinde gençler var. Bunların hayır üzerine, güzellikler üzerine, namaz üzere, oruç üzere, hak, hakikat, hikmet üzerine yolculuklarını isteriz Ya Rab. Sen ne verdiysen güzeldir zaten yarab. Geldik o zaman ikinci baba. Babı ikinci değilse biraz işin esasına ermeye gayret ederek nefse emmarenin varlığından haberdar olana şu beyan edilir. Zira dedim ya şu Kadir suresi en az dokuz tabakat ile beyan edilebilir. Sonrası üstündür. Ne kadar üstündür? Leyletül kadri hayrun minel fişir. Bin ay dedi ya. O bin ayın içindeki her bir saniyenin içindeki her bir salisenin içindeki her bir anıyla vursanız işte esas olur. Ama şimdi önce neyi tarif ettik biz alemi bir sonra ikinci baba geliyor bu alemin içinde dünya mevziğini iki sonra oradan iniyor iniyor saliselere indiğiniz zaman işte saat dakika saniye salise orada mesela dört var bir an var beş var. Efendim saatin üzerine Giderseniz gün var 6 ay var e, Şey gü, e, Hafta var 7 e, Ay var 8 ve dahi Bunun birleşmiş olduğu alem var 9 ama bu dediğim gibi Kitapta çok detaylı beyan edebileceğimiz Usul verken erken üzerine Biz ikinci babına geçelim Efendim şimdi hakikat ve hikmetiyle Kimdir o bab İşte andan ana doğru giderken Şöyle bir Neye geldik? Alemden aylara geldik. O ayların içerisindeki hak ve hakikati kimler görebilir? Şöyle mikroskobun merceğini bir değiştirmiş olduk. Şöyle bir detaylı daha bakmaya niyaz etsek. Orada kim var? Orada nefse emarenin varlığından haberdar olan. Evet, bir nefse emaren vardır ki o benim başıma derttir. Bu derdiyle mücadele etmek ömrü billah cihadı büyük olan cihattır. Cihada ekberdir. Öyleyse o büyük en büyük cihad onu kavrayış yolunda mücadele edenlerdir. Yani nefse emalinin var olduğunu bilir. Onunla mücadele etmeye niyet etmiş olan bizim İslam hakikatinde hani güncel diliyle beyan etmek üzere söylenirse dervişandır. Çünkü bundan sonra ehli imanın Hakikati zaten böyle olmalı ama alemin içinde ne yazık ki şimdi nerelere geldik? İşte cumadan cumaya giden, bayramdan bayrama namazı giden, cemaate gidenlerle zaman içerisinde böyle bir dejenerasyona uğradık. Her devirde her demde var. Rabbim başta bize adam eylesin Sonra bu adam olmuş Bütün o büyük zatlara da hakiki Talebe eylesin Efendim döndük geldik ikinci babından Bakıyoruz nefsi emmal eden haberdar Olana ey bundan Haberdar olan adam İnnâ enzennâhu fi leyletil kadr O indi o O indirildi madem ki O'dur kim o Kur'an'ın indirildiği şahsı maneviye resul Kibriya aleyhisselatu vesselam Ona indirildi Bundan hiçbir şüphe yoktur Öyle şüphe yoktur ki Bu nefse malinin bütün illetini anlayabilmek ve onun kayyumiyetinin sende daim olduğunu bilerek Ehli mukadder olan yani kaderi elinde tutan Allahu Zülcelal'in Ehliyetini bizlere anlatan Resulullah'tır aleyhisselatu vesselam onun sünnetini hayatın merkezine koymadan kim gelebilir Kadir gecesine? Ömrü billah hayatının koca yıllarında Resulullah'tan bir haber, onun siyerinden uzak, onun hayat biçimini bir kenara koyarak ve dahi dünya hayatının ikramına bu güzeldir, bu da güzeldir, bu da olur ne olur diyerek gelmiş olan, o nefseye mahareye batmış olan, fasıklık beyanatı ile yaşamaya fasıklık haliyle yaşamaya gayret edenden seni ayıracak olan nedir umulur ki ve hakikat ve gerçek o ancak Resulullah aleyhisselatu vesselam'dır o işte kaderin taksimatında vardır takdili kader Allah'tan taksimi kader Resulullah'tandır aleyhisselatu vesselam o halde bilmelisin ki bu gece bir taksimat gecesidir. Kudretin taksim edildiği gece ama sakın yanlış anlaşılmasın. Bu kudretin taksimatı birilerinin, mealcilerin anlattığı gibi Allah'ın eline verilmiş olan kudret makamı değil, o kudrete hizmet makamıdır. Bunlar birbirlerine ayrılmadıkça, bu kavramlar anlaşılmayınca insanlar Allah'ın kendisinde bir kudret var zannederler. Hayır, haşa ve kelle, kudret dedir. Resulullah aleyhissalatu vesselamın da üstünde Allah-u dedir. Ancak kudret-i taksimiyye, yani onun indirilmiş olmasının kudretle beyanatı mutlak surette onun ruhen ve cesediyle yani şu anda meftun olduğu Medine-i Münevve'de Resulü bir aleyhissalatü vesselam'a kim ölü derse ahmaktır. O yaşıyor. Niye biz biliyoruz ki cuma günü dahi en azından yani bu en azı en dibi sayı hadistir. <gülüyor> Her kim Resulullah ve Vesselam'a salat ve selam getirse. Allah-u Zücelal benim bedenime ruhumu iade eder. Ben ona cesedimle selatına karşı selamına karşı selam ederim diyen Allah Resulüne. Günde bir saniye yok ki selavat getirilmesin. O halde sual ona nasıl öyle diyeceksiniz. Ancak... Vazifesinin başında olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı cismiyaniyetiyle görebiliyor muyuz? Hayır. Bir kudret bir perde indirmiş. Şu an onu göremiyoruz. Rabbim o kudret eliyle indirmiş olan perdelerin kalktığı gönüllerle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görebilenlerden olmayı nasip eylesin. Ahirette şefaatine dünyada muhabbetine dahil eylesin. Çünkü... O kudret onun üzerine beyan edildi. Bak şu Kur'an-ı şan Allah-u Zülcelal kendi kudret beyanatını onun üzerine ifade etti. O halde ey ehli İslam bu akşam Allah Resulü'nün en çok anılması gereken... ''İyi ki ümmeti Muhammed olarak seçtin ya Rab bizi.'' ''En büyük kıya yapmışsın bize.'' ''Bundan alasın ne mümkün.'' Asla gelmez akla fikre sığmıyor bu kaba gönül kabı gerekiyor ya Allahu Zülcelal öyle diyor işte. Wa ma idrake ma Leyletul Kader. Sana ne bildirdi Kadir Gecesi nedir? Ben bilmem ki Yarab işte İşte nefsin mahlenin farkında olan ne der burada? Ben bilmem. Yunus Emre Hazretlerinin buyulduğu gibi ben bilmiyorum. İdraki hakikate devrin yolundayım. Bir derviş olma niyetindeyim. O idraki bir zatı muhtereme değil. allah Zülcelal'e teslim ettiği için emaneten şu aklı asli olan bahçenin güllerinden biri olması üzerine torna tesfiyeye teslim etmiş olanım. Ey ehli teslimiyet görmüyor musun? 5. ayet-i kerime öyle demiyor mu? Selamun hiye hatta mekla'il fecr. O gece güneşin doğuşuna kadar selamettir. Ey nefsi emmaresinin bela ve desisesine karşı bu bir izzet ve ikram sahibine yürüyebilmek adına bu idrakten vazgeçerek hakikati idrakte muhabbeti muhabbedi, Muhammedi için teslimiyet gerekir. Çünkü selam teslimdir. Teslim olabilmektir. Huzur İslam'dadır derlerdi ya. Huzurun İslam'da olması için insanın İslam'a teslim olması şarttır. Zira teslime teslim edilecek olan ancak bizi bu nefse emmareye olur yahu bunu da yapsak ne olur diyen akılla beraber hareket etmeye niyaz eden nefis nefse emmare ve şeytan değil midir? O halde ey ümmeti Muhammed ey ehli iman şu idrake mani olan nedir? Senin kendine kendin kadar bildiğinin iddiasıdır. Oysa ki şerefli, üstün, Ali olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesi üzerine şeriat Kur'an'ı Kur'an'iye üzerine bu hak ve hakikati beyan edendir. <gülüyor> Öyleyse geldik 3. ayet-i kerimeye 2. babta. Leyletül kadr <gülüyor> hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Yani sen bin ay çalışırsın şu aklınla bin ay bin ay çalışırsın sadece şu aklınla idrakine mani olur eğer uyarsan nefsine eğer sadece uyarsan kendi aklına kalbini bir kenara bırakarak sadece dünyadaki balinalara hizmet edenlerin dünyadaki açlığı çözmeye gayret edenlerin işte bizi bunlardan ayıran en temel unsurdur. Hani zaman zaman sorarlar ya efendim dünyanın dört bir tarafında iyilik için koşturanlar var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememişler. Nicedir bunların hali. Onlar idrak sahibi değillerdir. Çünkü görmediler Leyletül Kadri. Görmediler, bilmediler, iman etmediler, niyaz etmediler, talep etmediler. Kur'an-ı hakikat ve hikmeti üzerine şu beyanatın içindeki değerin esasına inmediler. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Allah'a salli aleyhisselam. Allah'a salli aleyhisselam. Muhammed. Efendim hakikat. İkinci babta şunu anlıyoruz. Senden daha hayırlı olanı gördükçe yol alacaksın. Senden daha hayırlı en az bin tane adam var. En az bin. Bin tane ay var. Bin tane o ay sadece şahir, şehir kelimesi, her birisinin içinde sana hayrı söyleyecek olan birisi var. O hayrın içerisinde kudretten seni haberdar edecek olup seni Resulü Kibre aleyhissalatü vesselam efendimizin önüne kadar taşıyacak olan var öyleyse sana ne lazım şimdi? nزل الملائكة والروح فيها بين ربهم ويجئ رب lệnhin izniyle melekler ve ruh inerken kulle emir her iş için inerken sen o işin içindeki merkeze Allahu Zülcelal'in emri ilahisini aldın mı almadın mı ona bakacaklar ona bakacaklar öyleyse bizler o gecenin içinde o derviş olma yolunda mücadele ederken isteyeceğimiz ve görebileceğimiz olan nedir? Ey yeryüzüne inmiş olan şu melaikeler ve hiç şüphesiz inmiş olan ruh Cebrail aleyhisselam dualarımıza amin deyin. Makbul olan yerde bizim için istiğfar edin. Bize de dua edin Allah bize affetsin. Bize de dua edin idrake mani olan şu nefisi emmaneden kurtularak. Hakikati ilahiyenin terbiyesine Allahu züncelal bizleri tevdi eylesin. Amin derseniz eğer. Amin derlerse eğer. Selamun hiye hatta matlayil fecr. Şüphemiz yok. Amin diyecekler. Sebep teslimiyet. O teslimiyet varsa güneşin doğuşuna kadar o fecir güneşin doğuşuna kadar teslimiyet vardır. Selamet vardır. Yani senin en büyük dertlerin hasıl olsa, hani nerede bu gecenin sabahı diye arıyorsun ya, gecenin içinde artık sana zarar verecek olan hiçbir canlı mekanizma kalmamıştır. Şimdi biraz daha merceği küçültelim mi? O merceği biraz daha küçültelim ve o Evliya Allah'ın hakkına beyanat edilen. Kadir gecesinde onların buluşmalarını işaret edilen şu esası ifade etmeye gayret edelim. İnna anznahu fi ile kadir. Kadir gecesi indirilmiş olan Rasulullah'ın göğsünden hangi göğse ikram edilmiştir? Öyle diyor ya Rasulü Gibrîl aleyhisselatü vesselam. Hazreti ben ilmi şehrim Ali onun kapısıdır. Sudurdan sudura giden şu ilmi ilahiyede onun beyanatı için mücadele eden ulema, evliya, fukaha, muhaddisin ve bütün İslam uleması ve evliyası işte burada artık huya vechedilmiş, huya dönmüş sözleriyle esası beyanat üzerine tabir caizse sırtlarını Resulullah aleyhissalatu vesselamın ilim şehrinin kapısına Dayamışlar. Belki içine girip dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci diğer baplarda ifade ettiğimiz üzere kitapta Allah nasip ederse o hakkı beyan etmek üzere görevdedirler. Öyleyse onlar her Kadir gecesinde yeniden bir göreve tabi oluyorlar. Yeniden görevlendiriliyorlar. Bir daha görevlendiriliyorlar. Bir dahaki Kadir gecesine kadar Allahü u Zülcelal'in kudretine mani olmaya gayret edercesine hareket edip şu Kur'an-ı Zülüşşan'da göğe ok atanından tut, bugün Müslümanın hayatında ona engel olabilecek her şeye karşılık mücadele etmek üzerine emri ilahiyi, emri Muhammediyi, emri divanı alıyorlar, geri geliyorlar. وَمَا اَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Sana ne bildirdi Kadir Gecesi nedir beyanatında? İşte ancak o geceyi hakkıyla yaşayanlar o, o bildiriyi sunabiliyorlar. Yani bunu bazen bir kürsüde bir evliya söylüyor, bazen fiiliyle söylüyor, bazen hayatın içinde söylüyor. Rabbul Aleminin bu yol içerisindeki kudret telakisi, Allah Resulü'nün taksimatı, i divanın beyanatı hangi yönde olacak onu ifade ediyorlar. Leyletü'l-Kadr <gülüyor> hayrun min elfi şer. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Çünkü hayrı talep ettiğimiz şey, hayrın beyan edildiği gölsün oturduğu otağdan beyan edilecek hak ve hakikat üzerinedir. Allah azizlerin ifade ve ibadetiyle tenezzülü'l-melekati ve ruhü fiha bi'zni rabbihim min kulli emrin selam. O gece Rab'lerinin izniyle melekler ve ruh iner. Her iş için, her bir iş için o gece selamettir. Yani Allahu u Zülcelal Muhammed'in başındaki Evliya Allah'a selamete giden yolların vazifelerine takdir eder. Allah Resulü taksim eder. Emirler halk edilmiş emirler beyan edilir. Ve dahi onlar bir dahaki Kadir gecesine kadar hangi vazifeyi ilahiliğe ile vazifelendirdikselerse beyanatları hasıl olur. Hatta matlay-ül güneşin doğuşuna kadar bu böyle devam eder. Nasıl bir güneş doğuşudur? O güneş batıdan doğacağı güne kadar yani kıyamete kadar heyet divan vazifesini ifade eder. O öyle bir vazifedir ki Hz. Adem Efendimiz'den Resulullah ve Vesselam'a kadar diğer bütün peygamberler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabiri caizse vekalet etmişler. Allah Resulü'nden sonra da Allah Resulü'nün o başta bulunmasıyla beraber de Evliyaullah kademe kademe bu vazifeleriyle hallen hale geçivermişler. Efendim elbette bu işin esası derinlikleri çok güzel hayal ha halleri var. Rabbim o hallenle hallenmiş olanların evlatlığından talebeliğinden cümle ümmeti Muhammed'e ayırmasın sebep bütün dünyada 124.000 Allah vazifesi başındadır. Biri öldüğü andaki eşsiliyetini Ramazan ayında aramızdan ayırdıklarına şahit oluyoruz. Farklı zamanlarda da vefatları oluyoruz. Rabbim cümlesine e, efendim, hayırlı ömürler yaşayanlarına vefat edenlere rahmet nasip eylesin. Bizlere de şefaatlerini nasibi müessere eylesin ki onlar vazifelerini bitirirken yeni vazifeli vazifesinin başına geçiyor. Rabbim onlara hayırlısıyla talebe olmayı, dünyanın dört bir tarafında, her dilinde, her memleketinde var olanlara hayırlısıyla hizmet nasip En büyük kudrete karşı yapılacak olan, en büyük iltizam, ehli İslam'ın ayağa kalkması için verilecek olan en büyük mücadele, tarih boyunca budur, böyle gelmiştir, böyle gitmiştir. Çünkü kim onlarla beraber olursa kurtuluş yolu içerisindedir. Kim onlardan ayrı kalmışsa ne yazık ki kendi idrakiyle kendisine mani olup kudreti ilahiyeden uzak kalmışlardır. Rabbim yakınlaşmayı, en yakında olabilmeyi, selamet ile muhabbete ermeyi bizlere nasibi bir eylesin. Efendim böyle kıymetli bir gecede bizler ancak şöyle çok kısaca... Sizlere o yaptığınız ibadetin arasında bir ufak nefes almanız, o nefese de bir ilmi tekrardan beyan etmek, yenisini ifade etmek gayretiyle bunları söylemiş olduk. Allah nasip ederse hafta cuma akşamındaki yine banttan olacak olan futuhat nebevimizde başka bir ilime başlıyor olacağız. Ondan sonra elbette baharat yolumuz yeni konularıyla yine uzun uzun canlı yayınlarına devam edecek, devam ediyor olacak. Rabbim'in izni inayetiyle efendim ondan sonra da Futo-i Nebi haftanın başka bir gününe aktarılıyor olacak. Ramazandan sonra da Siir-i inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Rabbim ümmeti Muhammed'in şu mübarek gecede affına nail olmaya bizlere nasip eylesin. Rabbim bütün ümmeti Muhammed'in gençlerini namaza, oruca Allah'ın varlık ve birliğine, onun emirlerine taat ve itaatte en üstün ve zirveye gelmelerini nasip i müesser eylesin. Rabbim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetinden, ehlibeytin beytin sevgisinden, başımızda bulunan alimlerden, ulemalardan, evliya Allah'tan, fukahadan, muhaddisten bizlere ayırmasın. O cennet bahçelerinde, o zikir meclislerinde yeniden bir araya gelebilmeyi Rabbim bizlere Dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize nasip müessere eylesin. Bütün Müslümanlar kardeştir. Rabbim bu kardeşliğimizi bozmak isteyen her türlü fitne bazın oyununu elbette kendi başına çevirecek olandır. Rabbim onları kendi dertleriyle boğuşup da Müslümanların, der, Müslümanlara dert olmaktan beri eylesin. Rabbim ümmeti Muhammed'in bütün mu, bütün mücadelecilerine yardım eylesin. Rabbim ümmeti Muhammed'i davası üzerine yaşayıp, davası üzerine hayat sürüp ölmeyi niyet etmiş olan ehli mücahide yardım eylesin. Rabbim ömür boyunca ehli iman üzere yaşayıp, ömrün son nefesinde en kıymetli olan sona hüsna hatimeyi La ilahe illallah Muhammed Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulüh diyerek Tekrardan yeni bir hayata Başlamayı bizlere nasıl müvessel eylesin Efendim baharat yolundan Bu akşamlık sizlere Selam ediyoruz, sürmet ediyoruz Dualarınızı Eksik eylemeyiniz Rabbim gecenizi mübarek eylesin Allah'a emanet olunuz Haftaya futuat-ı görüşmek üzere Rabbim nasip ederse kalın sağlıcakla diyelim. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar dileyelim. Büyüklerimizin ellerinden öperiz. Küçük kardeşlerimizin de yanaklarından öperiz. Allah cümlenizden razı olsun. Hayırlı geceler olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı kadirler olsun efendim. Kalın sağlıcakla.